Merhabalar arkadaşlar, ben ülken burası benim Ülkem. Bugün yine çok değişik bir videodayız, yorucu bir videodayız. Yanımda Dilara var, Dilara Merhaba. ve Tobi var ve Jumbo var. Jumbo nerede? Arkada. Jumbo! Jumbo da şurada yatıyor. Evet arkadaşlar. Bir önceki videoda biliyorsunuz spor salonu için kutu açılışı yapmıştık. Dilara ve Rueda yapmıştı. Ben de onları çekmiştim. Bugün spor salonunu yapıyoruz Dilara ile birlikte. Arkamda görmüş olduğunuz alan spor salonu alanımız arkadaşlar. Geçen defa kutularını açtığımız kutuların bugün montajını yapacağız ve orayı toparlayacağız. Önce size oranın durumunu göstereceğiz. Sonra neler yapmak istediğimizden bahsedeceğiz. Sonra da yapmaya başlayacağız. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Video başlıyor arkadaşlar. Eğer bu videoyu sevdiyseniz like butonuna şu an basabilirsiniz. Kanala abone değilseniz de kanala abone olabilirsiniz. Tobi bir şey konuşuyorum. da şu an oynayamazsın tabii. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, burası spor salonu yapacağımız alandı. Ve geçen defa size zaten bir miktar göstermiştim burayı. Aynayı yeni yaptırdık arkadaşlar. Salon için yaptırdık ve evde büyük bir aynanın olması çok hoşumuza gitti. Sevdim mi sen de? Evet, çok. Güzel değil mi? Kaslarına bakarken falan. Şimdi buradaki şu rafı kaldıracağız arkadaşlar. Şuradaki raf bölümü kalkacak. Arkamda görmüş olduğunuz Tobi ve Cuma'nın rafları kalkacak ve masa kalkacak ve duvarlar boyanacak. Geçen defa şurada bir adet askılık ve kıyafetler vardı. Orayı söktük, altındaki dolabı kaldırdık arkadaşlar hatta daha güzel bir yere taşıdık. Şimdi duvarları boyayacağız, e, yerdeki spor aletlerinin montajını yapacağız ve bugün spor salonumuzu kuracağız arkadaşlar. Öyle umut ediyoruz. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Dilerne bir an önce evde spor yapmaya başlamak istiyor, ben de başlamak istiyorum açıkçası. Ve video başlıyor. Hangisinden başlayalım aşkım? Gel bir şeyler söyle. Bundan... Hadi en hızlı kim bir i̇lk şey yapacak? İlk önce montajları mı yapalım, şuradaki söküm işlerini mi yapalım? Ee, bence ilk önce kurulumları yapalım, boş kutuları atalım. Evet. Ondan sonra demon, demonte etme işlemini Montajını yapalım. Montajını yapalım. Aynen, montaj işlemlerini yapalım. Demonte. Önce buradaki ıvır zıvırı kaldıralım bence. Ben size yerdeki kalabalığı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Lütfen. En son halinden sonra. Evet. Dilara merhaba. Merhaba. Elindekine taburem. Yerde gördüğünüz ürünlerin hepsi kurulacak arkadaşlar. Şurada bir miktar var, burada bir miktar var. Bunun altında bir miktar var. Şu panolar duvara asılacak. Yerdekiler toplanacak. Tavana... Duvarlar... Da Aynen. Tavana ışığı yapacağım ama o ampul almadan takmak istemiyorum. Yok ışık değil şey. TRX'in ayak tavana var. o TRX'in montajı, şey montajı yapılacak aparatının. Şey Duvarlar boyanacak ve buralar kalkacak. Başlayalım o zaman. Başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Evet arkadaşlar, şimdi sizi bir yere bırakacağım. Siz bizi bu yazlık oradan izleyeceksiniz. Biz de montajları ve söküm işlemlerini yapmaya başlayacağız. Video başlıyor. Çok inanılmaz bir video. Siz zaten çok uzun uzun izlemeyeceksiniz. Buraları hızlı hızlı geçeceksiniz de arkadaşlar. Ee, bizim için birazcık daha uzun sürecek. Başlıyoruz. Teyze, ben seni nasıl montajcı olduğunu çekmek ister mi? Olur. Hadi ilk montajını çekim. İlk montajımı çekim. Arkadaşlar, Ikea'den ürün almayı çok seviyorum çünkü Ikea seni gerçekten bir gibi Jumbo, gibi seni marangoz gibi hissettiriyor. Jumbo. Sen de marangoz gibi hissettirtiyor mu? Hayır. Ben köpek Marius. gibi hissediyorum. Marius. Gibi Marius. <gülüyor> Jumbo. Marius. Ikea, Ikea. Elle montajı yapılıyor zaten, değil evet. mi? Evet. Ikea'nın bütün ürünleri çok mükemmel. Jumbo sana yardımcı olacak galiba. Jumbo mu? Evet anne, bunu o parçaya bağlayacaksın, oraya da vida atacaksın. Ben patilerimden dolayı yapamıyorum ama sen yapabilirsin. Bu böyle giriyormuş. Bu böyle giriyormuş. Aynen. Bu. Vidaları atmadan önce ortaya kırmızı kapaklardan koyacaksın galiba. Aha, büyük olan video en ortaya girecekmiş. Tabi ne de benim yüzde aslında kırmızı mi o? Evet. Sevdim lan. Evet Bir şeylerin farklılığınızı gerekiyor olabilir galiba. Evet arkadaşlar, Dilara bugün de montaj yapamadı. Neden? Çünkü ben montaj işlerinde çok kötü. Ay. Bir vidayı bile tutamıyorum ya. Ben senin yanına tutarım aynen. O taraf dönmüyorsa diğer tarafa çevir. O çıkartıyoruz. O kırmızı şeyleri nerede kullanmanı istiyor? Hı. Bence onları onun üstünde takacaktın işte. Vidaları onun içinden geçirecektin Sevgi. öyle mi ya? Ama öyle. Yeni tram Dilara. O hazırlıyor ben midalıyorum. İlk kurulumunu yaptığımız ürün tabure. Spor salonunun olmazsa olmazı. En bir tane yapabilir miyim bundan? Ya. Yap bakalım. Yapmışsın. Yapmışsın. Yes. Evet taburemiz hazır arkadaşlar. Dilara. Otur bakalım bir buna. Tobi senin burada yerin yok oğlum. Şu an burada olmaman gerekiyor. Yerde vidalar falan var. Benim bunu düşünme şeysim şuydu. Bak şimdi ha. Tobi hayır. Oraya otur otur oraya otur. Hayır Tobi otur otur. Aferin bekle. Ha böyle. <gülüyor> Güzel hareket. Evet, şimdi bir sonraki ürüne geçiyoruz arkadaşlar. Tobi'ye dışarı, dışarı, dışarı. Aferin benim oğlum. Hayır yat oraya, hayır yat oraya. Tobi, yat oraya, yat oraya. Bak bunlar ayağına girecek ondan sonra. ya, fıldır fıldır yakınlaşıyor, kendini ileriye itiyor. Evet, ikinci kutu açılışını yapıyoruz arkadaşlar şöyle göstermişler her şeyi çok kötü bir kılav kullanım kılavuzu arkadaşlar. Ama yapışak bir Biz şey yok şuradaki bulanık şeyi okumamız gerekiyor sadece. Bulanık, bulanık, bulanık. Şey de var, zımbırtısı da. Var. Aa. Bunu. Bunu biraz şöyle tutabilir misin? Şöyle. Bu sallandığı anda sakatlık bile çıkartabilir bence. Evet. Sallanmaması en önemlisi. Bastır. Ah, helal olsun be! Analar neler doğuruyor? Analar neler doğuruyor be! Prenses mi? Prenses üşü. Prenses ustalık yapıyor bugün arkadaşlar. Yüksek mi değil mi? Daha aşağıya da alabiliriz bu şekilde anladın mı? Şöyle de yapabiliriz. Zaten bunu böyle aldığın zaman bir tane bunu şöyle olduğunu düşün bak şimdi. O kadar zor ki, o kadar zor ki, o kadar kötü bir kılavuz koymuşlar ki kılavuzu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Umarım büyük çıkar. Yani görüyor musunuz? Bulanık. Hiçbir şey ne oldu belli değil. O kadar aptalca ki yani. Ürünü satmışlar ama hiçbir şekilde arkalarında durmamışlar. Ve bir saat olmuş bu arada. Parfix demeli montajını yaptık. Sadece duvara monte etmek kaldı. Ama hepsini aynı anda yapalım istiyoruz. Cumba gel böyle. Yat oraya. Evet. Tobi sen de yat. Şimdi... Neye geçiyoruz aşkım? Bench. Bench sehpasına geçiyoruz arkadaşlar. Onun kurulumunu yapacağız. Ee, sonrasında da başka montajı kalan bir şey varsa onları yapmaya başlayacağız. Ama şu anda bench sehpasını yapıyoruz. Tobi ile uğurluyoruz. Neseli? Afiyet olsun. Koş koş koş Jumbo. Dışarı. dışarı. Dışarı. Dışarı. Dışarı. Dışarı. Dışarı. Onları gönderiyorum çünkü yerlerde vidalar var arkadaşlar. Ayaklarına batabilir Tobi hayır. Hayır. Dışarıya, dışarıya, dışarıya, aferin. Yat oraya, yat oraya, aferin benim oğluma. Bu, bu basit ama ya, direkt zaten şey, hatta kurulmuş yani. Sadece şeylerini takacağız. Üç yıldız artık oynadık. Bir sürü şeyden vermişlerden, garip bir şekilde. Şunu, şunu takayım da kokuyor, aşılmasını dikiyor. Uzunlardan beri oraya giriyor. Bu işte istediği gibi ya. Yani. işte. Ay güzel anla. Ve koyduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sadece iki ürünü kurmak, 2 saatimizi aldı ama ilk ürün çok yapıyordu. Oh, çok i̇kinci, çok çok becahettim. İkinci sefpası, evet arkadaşlar çok basitti. O kadar basitti ki hemen hızlı hızlı sadece vidaları yerine takarak kurduk. Dilara şu an üstünde bile çıktı hatta. Göster aşkım. Yeah baby. Ama benim bunu, bu modelinin özel olarak istememin amacı... Neydi? Tam olarak şuydu arkadaşlar, hazır mıyız? Bunu kompleye yatırıyorum. Şuradan gitmiyorum. Ya Sonrasında şu şüphe çekiyorum. Şu ayağını saklıyorum. Bunu yere yatırıyorum. Şu şekilde durduruyorum. Bunu indiriyorum. Benim asıl yapmak istediğim hareket Normalde Şıkta Ağırlıkla mı? Evet Zaten bank sehpası olduğu için bir sürü şekle girebiliyor zaten yes. Bu da Dilara'nın istediği şekliymiş arkadaşlar Şimdi buradaki rafları sökeceğiz, üstündekileri toplayacağız Ve o kısmına geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar arkadan gördüğünüz rafları kaldırdık, masayı kaldırdık Orada delikler oldu çünkü vidalar vardı Şimdi navvura gidip bir alçı alacağız bir de boya alacağız Önce alçı yapacağız sonra da boyayacağız Diğer tarafta da raf vardı bildiğiniz Şimdi onlar da gitti Ortada spor aletleri kaldı ama Önce duvarları boyayacağız Önce alçı yapacağız sonra boyayacağız Sonra da diğer monte edilecek şeyleri monte edeceğiz Şimdi buraya gidiyoruz. Nalbur'a gidiyoruz. Yeee! Yeah. Evet arkadaşlar eve geldik şimdi. Rulomuzu, boyalarımızı, alçımızı aldık. Dilara üstünü bile değiştirdi. Şimdi ben de üstümü değiştireceğim ama size öncelikle bir evin halini göstermek istiyorum. Şu arkamı görüyorsunuz. Masalar, kutular, şunlar, bunlar. Şuradaki kalabalık Dilara. Dilara'nın arkasındaki çöpler. Göstersin arkasındaki. Aynen. Şimdi önce çöpleri dışarı atacağız arkadaşlar. Sonra ilk... Vidaları söktüğümüz yerdeki delikleri alçı yapacağız. Orayı göstereceğim şimdi size. Hemen burası. Bunların hepsi delik delik oldu. Önce bu delikleri alçıyla kapatacağım. Sonra burayı boyayacağız. Ne renk yapacağız hadi bilin. Hadi bilin. Bekleyin üstümü değiştiriyorum. Direkt alçıya başlıyoruz arkadaşlar. Bitti mi şimdi? Hayır daha bitmedi. Ne zaman biter? Ben şöyle önce delikleri kapatıyorum. Deliklerin içi boş ya. Evet. Önce delikleri kapatıyorum, sonra üstüne birazcık daha geçeceğim. Neden? Çünkü boya yaparken çirkin durmasın ya. Bütün her şey ne zaman biter? Bugün biter mi? Bence bugün hatta ikinci kat boyasını da bulacağız. Ama... İki bakın, kat mı boya yapacağız? Evet, siyah yapacağız ya şimdi. Evet. Aa, söyledim lan. Az önce söylemeyeceğim. Aa. O yüzden iki kat vurmak daha iyi olacak. Tam rengi görebilmek için. Şunlar ne? Buradaki <gülüyor> lekeler? Lekeler var orada. Onlar ne? Çift Onların lekeleri vardı shift taraflı. Onların lekeleri. Bilare sökerken dikkatsiz sökmüş birazcık. Aa ben sökmedim ki onları. Onları sen söktün bir kere. Ben hiçbir suçu ben almak istemiyorum üstüme. <gülüyor> Oo, delikler. Oo. Yok oldu. Bakın hiç delik kalmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eline <gülüyor> sağlık. Hadi buraya da, buraya da. Buradaki delikler kocaman. Evet, şey, bir... Ama oradakilerin de etrafı yarık gerekti. O yüzden... Evet. Bence eşler. Işte... Siz de bu konuda bir uzman. Evet, bir Alçı Ustası. Hatırlıyor musun? Bu duvarı ilk mavi yaptığımız zaman bu tarafı kullanmıyoruz diye yanlarını böyle bırakmıştık. Şöyle. Çirkin. Çirkin. Şimdi oralar dümdüzel olacak. Dümdüzel. Dümdüzel. Hem dümdüz hem de güzel. Dümdüzel. TDK'ya bildirelim bu kelime. Bence de. düz dümdüzel. dümdüzel. Dümdüzel. Bir de fotoğraf çekilirken aynada arkamızda çıkacak olan duvar bu duvar olduğu için bu duvarın çok düzgün durması gerekiyor. Çok mukhammar olması lazım. Bu arada kombinim nasıl? Maraba kombini. Maraba. Ben alçıcıyım. Önce alçı yapıyorum, sana boya yapıyorum. <gülüyor> Yeni işin hayırlı olsun. Thank you. Bizim salonda da vardı. Oturma odasında falan da vardı. Böyle delikler usta, bir anne dediği. Abla kaç dedi artı kaç? Söylesen bana. 3 artı 1. 700 boya tutsa, 3 bin, bin... 4 bin 500! <gülüyor> Gerçekten İstanbul'daki bütün boyacılar temsili. Temsili değil, öyle ya. <gülüyor> 700 boya tutsa, 3000 ben istesem... 6000 5000! <gülüyor> Çicikler bahçede değil mi hala? Aynen, boğuşuyorlar, kavga ediyorlar. Bakalım ne yapıyorlar? Tobi! Ne yapıyorsun? Gelecek misin içeri, gelecek misin? <gülüyor> Bağırma! Niye bağırıyorsun? Kafanı oradan soktuğun zaman, içeriye gelebileceğini mi düşünüyorsun? Yoruldun mu Cumbu? Merhaba. Merhaba. Hayranların beni istediği şey, böyle seviyorlar. Hayranlarım beni beğeniyor ve seviyor. Havlamamla meşhur bir köpeğim. Evet arkadaşlar, altı operasyonumuz bitti. Birazcık kuruyacak, sonra zımparalayacağız, sonra boya. Yeah! Birazcık ortalığı toplayalım bence. E, bence de. Çöpleri falan atalım. Vuuu... Çalış köle. Evet arkadaşlar, altımız belli oranlı bitti. Ama kurumadığı için boya yapamıyoruz şu anda. O arada montaj yaptık. Nasıl gidiyor <gülüyor> Yap bakalım bir görsünler. Hadi. Neyin üstüne? Tabravı tabravı yüzden mi vardı? Yap bakalım, bravo sevgilim, çok güzel yapıyorsun. Nasıl gidiyor peki? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Evet. Evet arkadaşlar, şu alanda görüyorsunuz. Zaten bu ağırlık sefası orada kalacak. Buna da ağırlık sehpası değil gelse, değil mi? Ben size. Halter sehpası olarak geçiyor. Hal Halter sehpası. İşte bu duvar boyanacak, şu duvar boyanacak ama altılarının kuruması lazım arkadaşlar. Altılarının kurumasını bekliyoruz. Bulduk. Bakayım parçayı bulduk. Ne? Sen dedin ya az önce bunun parçası bunu yani İki tane çıktı onlar. Bununmış. İçeriye attın. Şey dolabın içinde. Evet arkadaşlar, kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra devam edeceğiz boyayla. Bakalım nasıl olacak? Bence çok güzel olacak. Ya Senin olduğun her şey çok güzel. iyi <gülüyor> oh, kafam. Devam. Evet arkadaşlar bugün yeni bir gün. Dün altı yaptık ama kurumadı. O yüzden şimdi önce onları zımparalayacağım. Alçılar şu an kurudu. Sonrasında da boyamaya başlayacağım. Ama gördüğünüz gibi ekipmanları birazcık çekmem gerekiyor. Sonrasında zımparaya geçeceğim. Sonrasında da boyaya geçeceğim. En azından bir kat boy yapmak istiyorum çünkü. Başlıyoruz. Dilara yok. Çünkü ertesi gün bugün. En son bıraktığımız halinden bir sonraki güne geçti. Çünkü altıların kuruması biraz uzun sürdü. Dilara yok. Tek başıma başlayacağım. Belki Dilaria yetişir. Başlıyoruz. Siz buraları komple hızlı çekimiz diyeceksiniz. Başlıyoruz bakalım. Arkadaşlar boyamız hazır. Şimdi ilk kat boyayı yapacağım. Yine siz hızlı çekimde izleyeceksiniz. Çok merak ediyorum siyah vurunca beyazın üstüne nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Boya işlemine başlıyorum. Ondan önce zaten zımpara işlemini yapmıştım. Yerleri ve işte kaplanacak yerleri kaplamıştım. Siz buraları hızlı çekimde görürünüz. Şimdi ilk katını vuruyorum boyanın. Bakalım neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Siz hala hızlı çekimde izliyorsunuz. Şu saçımın başımın haline bak ya. Neyse. Evet arkadaşlar yüzüm gözüm boyalmış Arka tarafta yapılması gereken ilk kat boyu yaptım Şu an birazcık böyle ala bula gözüküyor çünkü altında beyaz vardı Ama birazcık kuruduktan sonra ikinci katını yapacağım O zaman şurada gördüğünüz o karışık renkler kaybolacak Tek renk olacak o da siyah olacak O yüzden şimdi birazcık kurumasını bekliyorum Ve sonra ikinci katını vuracağım Bir arada da gidip ellerimi falan yıkayacağım Şu elimi de göstereyim size Her yer boya oldu Şimdi gideyim ellerimi yıkayayım arkadaşlar. Bir yarım saat falan kurumasını bekleyeceğim. Sonra ikinci kata vuracağım. Görüşürüz ayrılmayın buradan. Evet arkadaşlar maraba çalışmaya devam ediyor. Boy işleri devam ediyor. İlk katı bitmişti biliyorsunuz. Şimdi ikinci katına geçiyorum. Arkamdaki duvarlar kurudu. Şimdi ikinci katını yapacağım. Siz yine buralarını da hızlı çekimde izleyeceksiniz. Ama ben yarım saat boyayacağım. Ya niye yine şikayet ediyorsun demeyin. Çünkü boyayan kişi benim. Birazcık yorucu ama bence güzel olacak. Şuradaki... Böyle bir renk şeyi var ya böyle açıklık koyuluk böyle yoğunluk yok Şuralar biraz daha iyi ama şuralar birazcık daha açık Onlardan kurtulmak için ikinci katı vuruyorum Hızlı çekime devam ediyoruz maraba çalışmaya devam ediyor maraba. Evet arkadaşlar spor salonunun son bölümünde tekrar birlikteyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz duvarlar bitti. Artık son ne kaldı? Ötek panolarım ve bayram kaldı. Evet panoları asacağız şimdi arkadaşlar. İlk videoda görmüş olmanız gerekiyordu zaten panoları. Yerdekileri daha yüksekte tutabilmek için panolar kalmıştı. Duvarların boyası bittiğine göre panolara geçiyoruz. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi tut bakalım. Evet arkadaşlar, Dilara işaretledi. Şimdi oralardan deneyeceğim. Sonra panolarımızı yerleştirmeye başlayacağız. İlk delilik. Söyle, söyle, söyle, söyle, söyle. Aynen. <gülüyor> Oha, orada kaldı. <gülüyor> uh Oho. <gülüyor> Tekrar geri Sen de bu konularda bir mükemmel uzman galiba. Evet birazcık uzman gibi davranıyorum ama iğne de bırakmıyor. Seyze Bıra güçlü kuvvetli kollarıyla onu çıkartır oradan. Bir tık kaydırdın galiba biliyor musun? Olsun. Hani bir tık bunu da buraya getirirsek şey olacak. Eski delik vardı ya evet. deliğe kaydı. Bunu penseyle çekeceğim. Sen o arada monte ettiğimiz yerleri göster. Tamam. Şunu komple koyduk buraya. Böyle duracak. Ben da oraya asılacak. Bunu kurduk. Bunu kurduk ve bunu bel vidayla duvara astık. Bayağı da sağlam oldu. Bakın çektiğim zaman hiçbir şey olmuyor. Merhaba Alex. Alex. Sizin. Benim tahtam burada kalacak. Şuraya da panoyu asacağız. Bakın delikleri de gösterim size bir iki tabi de orada kendini sevdiriyor alıyor ne yapıyorsun anne hoş geldin hoş buldum çıkardım Va. şimdi dübel girecekti birazcık daha genişleteceğim oraya. Hmm duvara bakcan evet neyse bir matkap olsun mu? olsun evet ilk deliğimiz tamam bakayım deneyin içine delik <Gülüyor> Yani ki başımın haline bak. ne olacak yani o yıkanır yerleri nasıl temizleyeceğiz? Bence bunu monte edelim. Tamam. Bu büyük paneli, sonra küçük paneli de panoya şey yapalım. Dübellerimizi alıyoruz ve vidalarımızı da alıyoruz. Sen nasıl yaptığını anlat şimdi insanlara tamam mı? Dübelleri deliklere çakıyoruz. Tak. Kutlukta kalanları ne yapacağım? Maket bir çayda keseceğim. Anama şamha! Bu ne? Bu ne? Uuu! Bir şey olmaz, pano gelecek üstüne. Bana ne diyeyim keser, sen söyle. Birazcık daha deliyi büyütmem lazım. O ilginç burada kaldı. Ne oldu ki şimdi? <gülüyor> Daha sağlam olmuş gibi. Üstün başım nasıl? Üstün başım hala Ay, Evet, takıyoruz. Evet arkadaşlar, dübelimizi sonunda sokabildik. Deliği birazcık genişlettikten sonra şimdi panomuzun arka montaj kısmını yapıyoruz. Selim bana yardım etmen gerekiyor mu diye düşünüyorum. Gerek yok aslında, ben hallederim. Sensi bir profesör. Yeah, El Profesor. Evet, yeah, yes, yes, yes, yes. yes. şimdi Panomuzun ponumuzu. midaları zaten kendisinden vardı. sevgilim. Deyze merak etti nasıl duracak diye. Ünlü üstünden düşüyor. Ee, Bakın tamam. sen bu Çıkartalım. Hepsini oh. çıkartabiliriz. Bunu takmadan önce duvarı ben bir silsem mi aşkım? Olur. Aslında şunu, gerçeğe. Evet. Tamam. Böyle bir silmek gerekiyor. Ver bana. Tensi çektik. Tensi, belki monte etmiyor. Evet, Dilara temizlik yapıyor. Kolay gelsin Dilara. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Mükemmel. Spor salonunun bitiyor diye heyecanlı mısın? Evet. Dünya adı bir fabrikajım Ne yapıyorsunuz siz? <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz? Cumbo, neler oluyor orada? Bir şey olmuyor baba. Kardeşimle uğraşıyordum sadece. Tamam. Buradan sonrasını siz geçemiyorsunuz çocuklar. O zaman geri gidiyor. Bitti mi? Bitti sayılır. Hadi bitir, bitir, bitir, bitir, bitir. Kaç gündür şu video ile uğraşıyoruz? Bitsin artık lütfen. <gülüyor> Bitti. Montaja devam. Evet arkadaşlar, son dakika bir gelişmesiyle Dilara kendi monte etmek istiyordu. Tabi uzun, zor kısmını ben hallettikten sonra kolay kısmını ben yapacağım dedi. Ben yapabileceğini düşünüyor. Hadi yap da görelim. Hadi yap da görelim. Aa. Evet, önden takmamız gerekiyor bence. Fotoğraf bazen her şey demek değil sevgilim. Allah, Allah ama dışarıdan çok değişik duracak o. Bakalım deneyelim. Bir montajını yapsan. En üstte mi takacağım? Nasıl gidiyor? Kötü. Yardım ihtiyacın var mı? Zannettim. O öyle direkt tutuyor mu? Dayı tutuyor ya. Bence arkasına hiç gerek bile yok. Hadi bakalım. Gerçekten yaptın ha. Üçüncü delik miydi? Kaymış. İkinci delikle ikinci delikten olması gerekiyor olabilirdi. Aynı yerdesin şu anda. Aa, onda birdeyim, burada üç değil. Bunu birazcık yukarı kaldır. Dur bekle. Bekle. Bunu birazcık yukarı kaydır böyle sık. Artık Mantıklı çok mantıklı. Şimdi düz oldu değil mi? Evet. Evet. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Nasıl yaptın bunların hepsini tek başına? Tek başıma. <gülüyor> Hadi diğerine geçelim şimdi. Galiba bunun şeyi şu. Bu alt bölümü sallanıyor. Galiba bunlar da burası için. Sallanmaması için. Olabilir. Ikea'nın boşa parça göndermiyor. Göndereceğini zannet. Yap bakalım nasıl Türkçe olacak. konuşamayanlar da bugün. İlara. Çünkü sen bir Amerikalısın aşkım. Evet. Aynen sallanmaması için daha mantıklı böyle olması. olsun <gülüyor> Alsın. Olsun ki. Olsun ki. derinde de takacağım mı? Hı hı. Yüzüm gözüm toz olmuş aşkım. Beni siz siler Ben üstümü değiştiririm bittikten sonra. Bir de yüzümü yıkayım. Evet arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar panomuz hazır. Buna bir sürü şey takacağız diye düşünüyoruz. Şimdi direkt diğer tarafa geçiyoruz. Buraya da daha küçük olan pano gelecek. İşaretlemesini daha önce yapmıştık zaten. Başlıyoruz. Nasıl? Mükemmel. Of kafam doldu. Oy oysun. Samir kaç Başlıyorum. Ellerine yes. sağlık. Şimdi sıra. Tabii babaya ellerine sağlık dedin mi? Hayır demedim. Çünkü beni dahil etmeye yaptığı şeylere bize uzakta tutuyor. Yok zarar görebilirmişiz, yok şu olabilirmiş, yok bu olabilirmiş. Çile oldu da. <gülüyor> Keseyim durucunu. Evet arkadaşlar, onca gün uğraştık ama bitiyor. Çok az kaldı. Çok, Çok az kaldı. Az. Fenerini merak ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Bence onlar da çok merak ediyorlar Aşk'o. Sesi evet. dikkat et. Senin kendi salonun olacak ya. Evet. Sen bir de daha heyecanlı olabilirsin. Ben çok heyecanlı ya. Montajını yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bitti. Sadece panonun kaldı. Panoyu yapmak misin? Evet. Hadi gel yap. Hadi bitiriyoruz hadi. Evet aşkım nasıl gidiyor? Mükemmel. Sıkıyorum hem de güçlü güçlü parmaklarım var. Hadi bitir artık. Hadi bitsin artık. Sıkılmadım aslında bu olaydan da. Ha, video çekiyoruz. Aynı zamanda hayır video çekiyoruz ya bir de. Evet. Hani video bitsin istiyorum bir an önce ki hani izletebilelim bir an önce. Evet herkes merak ediyor sonu nasıl oldu diye benim de hesaplarımdan sormuşlar. Gerçekten ben Cevapladın de merak mı? ediyorum. Evet cevapladım dedim pazartesi günü yayında. Bitti mi? Ee, i̇tmek üzere. Çünkü konuşuz kaldı. Ay. Ay. <gülüyor> Minik ellerim. ve bitti. Hazır mısın? Evet. Gösteriyoruz o zaman. Hazır mısın? Evet. 2 Evet. Evet, bitti arkadaşlar. Yani %99'u bitti. Şimdi sizde uzaktan çekeceğim ve neyin ne olduğunu sadece sizin göreceğiniz şekilde anlatacağım. Hatta dilersen anlatmak ister misin? Vallahi anlatalım ki. Bende mi burayı? Evet, çok beğendim. İstediğim gibi şey için oldu çok mu? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani üstümü değiştirmeseydim bir inşaat işçisi gibiydim arkadaşlar ama üstümü değiştirdim. Daha temiz çıktım sizin karşınıza. Şimdi size gösteriyoruz. Evet. Şimdi bu hem squat için kullanılıyor. Yani bu ağırlığı alıp buradan buraya taktığım zaman ya da hatta el tepesine alayım. Top düşecek. Bence el tepesine takma. Taktım. Düştü. Evet. evet. Bunu buradan şu şekilde omzuma alıp squat hareketlerine yapabiliyorum. Evet. Aynı anda bunu bir tık daha alta indirip bençe altına koyduğum zaman da Oy. İyi Evet. Şu hareketleri yapabiliyorum. Evet. Bu bençin özelliğe her şekilde yatabilmesiydi. Bunu o yüzden ben çok beğenmiştim. Yani o bir şekilde bir de görüldüğü gibi şu şekilde yaptığı zaman ve ben bu şekilde önüne girdiğim zaman da tam yatıp decline press dediğimiz hareketi yapabiliyorum. Evet. Bunun şeyini ayağını tekrar yerine kaldırıp ondan sonrasında da kaldırdığım zaman da tabii bunu tam tersi düşünün arkadaşlar. Neden tam tersi düşünün? Çünkü decline için evet o açı güzel ama incline için bunun öteki türkü olması gerekmekte. Bunu tam tersi çevirdiğim zaman da Şuradan pres yapabileceğim. Evet. Şu şekilde. Onun dışında... Yerde dumbbelllarımız ve ağırlıklarımız var. Bunlara takılmak için ya da bunlara takılmak için arkadaşlar. Aynen, Yerde bir metimiz var, iki tane dumbbelllarımız evet. gelecek. Evet. Burada bir tane büyük pilates topumuz var. Burada spor yaparken kendimizi görmek için kocaman bir aynamız var. Ki bu ayna beni çok mutlu ediyor. Burada az önce astığımız panolar var. Panolar bu şekilde yerdekileri havaya kaldırmaya yarıyor. Dilare'ye dönüyoruz. Burada. Burada benim en barfik, en dipsci var. Bu tabirde benim boyum için mükemmel oldu. Evet. Buradan kendimi çekebiliyorum, evet. istediğim gibi. Bu açıdan yapmak istemezsen ve geniş tutmak istemezsen daha omuz targati için böyle yapabilirim. Evet. Onun dışında bunu hoppa, şu şekilde alıp şu kancalarını gördüğünüz yerden üstünü taktığım zamanda şu şekilde yaptığım zamanda evet üstüne çıkıp şuradan <gülüyor> olmuyor karın tabii. çalışabiliyorum istediğim gibi evet böyle tutabiliyorum ee, evet evet bu trx'im bununla bu yapmış. kancayı takmak var ya 40 dakika sürdü arkadaşlar ama çok sağlam oldu bir asıl da görsünler ne kadar sağlam yapmışım ya ne kadar Buna ben de asılsam, sağlam artık arkadaşlar. Tartımız vardı, tartıyı spor salonu bölümüne çektik. Burada bir küçük pletaj topumuz var, bir de masaj neydi? O foam roller diye, o özel küçük üzerindeki çıkıntılarla kaslarımızın ağrıyan yerlerine masaj yapmaya yarıyor. Onun üzerinde kendini böyle sürüyorsun. Burada diğer panomuz var arkadaşlar, Oy. küçük panomuz. Bunun içinde masaj aletimiz var. Size masaj aletimizi hiç göstermemiş. ama... Burada yine... Bunun adı neydi? Ee, bunun adı şey için... E, roll yapmak için. Yani ben onu da gösterebilirim. Bu benim masaj tabancam. Bütün Kasardır arayan becim. taslarıma masaj yaparsın. Tamam, şimdi en önemli bölüme geldik hayatım. Denge e, tahtası. Çık. Denge tahtan burada. Yerde yapmayacak mısın? <gülüyor> da <gülüyor> daha kolay mı olsun? Daha kolay mı olsun? daha kolay olsun. Yeni başlayalım. Hadi başla tahtasına. bakalım. 10 saniye kalırsan ödül. 1... 2... 3, 4, 5, bitti ama bu gelişmesi gerekiyor. Ben de çalışıyorum bunun üzerine. <gülüyor> Buradaki ışığı değiştirecektik arkadaşlar ama Dilar, Dilar bunu söylediğinde, bu spot ışıklarını söylediğinde ampullerini söylememiş. O geldikten sonra bu çıkacak, o takılacak. Başka bir şey var mı? Um, burada slide outlarım var risklerim. Ben evet. bunları en son Amerika'dan getirmiştim gelirken. Evet. Çok güzel işlere yarıyor bunlar. Mesela şu yaparak, Evet. Şastarı. Karın ve sırt kaslarımı çalışıyorum. Aynı anda bunu ayaklarımı koyup şu şekilde de bacaklarımı çalıştırabiliyorum ve arka basenlerimi çalıştırmış oluyorum bunlarla da. Bantların da zaten amacı o, her şeyi daha zorlaştırsın amaçlı kullanılıyor. Daha ağır çalışabilmek için. Mesela ben bunu alıp boş hava squat'ı yapmaktansa bir tık daha fazla rezistansla şunu yapmayı tercih ediyorum. Bandlarımın da o yüzden kullanışı çok fazla. Burada ağırlıklarım var, bacak ağırlıkları. Bileklere bağlıyorsun. Ayak bileklerime bağlıyorum. Burada glüüt bandım var. Bunu bacaklarıma takıp bileklerimin arasına takıp adım atıp bacaklarımı kuvvetlendiriyorum. Bunları şimdi birlikte yapacağız hayatım. Evet, bunların hepsini yapacağız ben. Tamam hadi gel. Gel şöyle bir salonu gösterelim şöyle son bir kez. Duvarlar güzel oldu siyah. Ha bu su topumuz, bu su topumuz. Bu su topumuz aynen oraya kanca yapıp Buraya aşkım benim için kanca da yaptı. Ben bunu yerde istemiyordum. Hem toz oldu, hem de kullanmıyorum yerde olupca diye. Bunun bir sürü şekilde kullanımı var. Hem ters olarak koyup... ...bacak çalışabiliyorum. Bir bir saniye bir saniye. Şekilde. Evet. Bu şekilde çalışabiliyorum üzerinde. Hoppa. Onun dışında benim dizimde küçük bir sakatlığım var çok önceden kalma. Evet. Sağ dizimi güçlendirmek için de bu tarafına girip sadece yavaş yavaş yukarıya inip çıkıp dizimi de güçlendirebiliyorum. Senin de dizinde sakatlık var bunların hepsini sana göstereceğim zaten nasıl yaptığını. Onun dışında bu top o kadar mucizevi bir şey ki bunu alacağım buraya koyacağım tamam mı? Evet. Şey. Aşkım ben çekerken sen tam dibe ve geliyorsun. Evet olsun. Sen de beni çeksin. Şey. Tamam mı? Çekiyorum. Bir saniye. Bu TRX'in en güzel şeyi bütün vücut kaslarımızı çalıştırıyor. Havmı ayağıma sakın koyuyor. Hadi. Öyle Böyle duruyorum. Hem bosu topumun üzerindeki sallanma benim karın kaslarımı sıkarken daha zor çalışmamı sağlıyor. Hem de bu şekilde Biraz daha fazla zorluk ekliyorum hareketlerime. Bunun aynısını bu tarafımda da yapabiliyorum. Bunun aynısını ayaklarımı ve dizimi bunun üstüne koyup ellerimle ittirme hareketini yapıyorum. Yani TRX gerçekten spor salonlarında olmazsa olmaz bir alet. Hiçbir şeyiniz yoksa bile TRX edinmelisiniz bence. Kapıya da asılıyor, çank böyle kancayı asmanıza gerek yok. Yanınız Aslında bizim burada kancamız vardı bu arada ama sadece onu sabit kullanmamak için buraya da kancayı attık arkadaşlar. Evet. Kancameniz evet. onun üstünde tırmanabilir mi? Dene bakalım, bir dakika bekle. Sağlam değil mi? <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> <Çok iyiydi. tırman. gülüyor> Burası benim oyun alanım gibi bir tamam şey Tamam, hadi oldu. videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar yaklaşık böyle bir... Kaç gün sürdü bu? Dört gün oldu yani. Dört gün sürdü ama şu arkamızdaki boya işleri falan birazcık uzun sürdü. Ama sonunda Dilara'nın istediği gibi bir salona sahip olduk. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buradaki her kaç tane hareket yapıldığını isterseniz tek tek videosunu çekip gösterebiliriz. Çünkü sizde sadece bu kadar alet alıp... Ee, evinizin bir kısmını spor salonuna çevirebilirsiniz diye düşünüyoruz. Çünkü biz öyle düşünüyoruz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik. 4 gün uğraştık bu video için. Artık beğenip yorum yapmak size kalıyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Spor salonumu beğendiyseniz eğer yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben beğendim. Öpüyorum hepinizi. Ben beğendim. Yorum. Çok yorum. Seni beğendim. de öpüyorum o zaman. <gülüyor> Görüşürüz. Bay bay.